Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Kasım 2019'dan sizlere ne gibi astrolojik etkiler bekliyor? Hangi gezegen etkileşimleri sizlere ne şekilde tesir edebilir? Bunlardan bahsedeceğim buydu da sizlere. Şimdi e, sevgili aylar Kasım 2019 gündemine geçmeden evvel öncelikle e, Ekim ayının son günü gerçekleşen ve Kasım ayı boyunca da yani Kasım ayının büyük bir e, kısmı boyunca etkili olacak e, bir gezegen e, retrosundan bahsetmek istiyorum. Merkür 31 Ekim 2019 günü Akrep burcunun 27 derecesinde retroya başladı. Dolayısıyla bu retro Ekim ayında aslında Ekim ayı burç yorumlarında bahsetmiş olduğum ancak Kasım ayı boyunca bizleri etkileyecek bir retro. Akrep burcunun 27 derecesinde başlaması sizin 12. yerinize işaret ediyor. Bu da özellikle sizin bu retroda geçmişle ilgili meseleleri kapatma noktasında diğer burçlara nazaran daha yoğun bir sınav vereceğinizi göstermekte. Eski aşklar gündeme gelebilir, yurt dışı meseleleri gündeme gelebilir, bilinçaltı kaygılarınız Korkularınız, eski tabularınız, sizi rahatsız eden düşüncelerle yüzleşmeniz gibi durumlar tekrar tekrar cereyan edebilir. Burada özellikle kaçırdığınız fırsatlar, geçmişte kaçırmış olduğunuzu düşündüğünüz fırsatları yeniden değerlendirmeniz mantıklı olacaktır. Ancak eskiye yeniden bir başlangıç vermek veya yeni başlangıçlar yapmak adına da çok doğru zamanlar olmayacaktır. Çünkü 20 Kasım itibariyle Merkür Retrosu bitecek ve e, siz geriye dönüp baktığınızda retro boyunca bir takım hatalar yaptığınızı fark edebilirsiniz. Özellikle yurt dışına çıkmak veya e, riskli işlere kalkışmakla alakalı süreç e, başlangıçları çok fazla desteklemiyor. Ancak dediğim gibi bir bilinçaltı terapisi, bir bilinçaltı e, temizliği yapmak adına da süreç oldukça uygun gözükmekte şimdi Kasım ayı gündemine hızlı bir giriş yapalım bakalım Kasım ayında sizleri neler bekliyor olacak Öncelikle hemen bir Kasım'da Venüs'ün burcunuzdaki transitini gözlemliyoruz Venüs burcunuz da tabi çok işlevsel değildir. Venüs ya genelde özgürlükçü sevgi anlayışını temsil sembolize eder, keşfederek, gelişerek e çok fazla romantizm yoktur işin içinde. Ancak e burada Venüs'ün burcunuzda olmasıyla beraber daha sevgi dolu olacağınız, daha sıcakkanlı olacağınız, daha aşk dolu, daha çekici, daha e kişisel bakımınıza ve fiziksel görünümünüze önem verdiğiniz ve insanları etkileyebilme potansiyelinizin Biraz daha arttığı bir süreçte olacağı benziyorsunuz. Özellikle Venüs yay transiti boyunca insanları tesirinizde bırakabilirsiniz. Oldukça çekici hissedebilirsiniz kendinizi. Keza insanlar da sizi aynı şekilde görebilir. Süreç sizin açınızdan Kasım ayının başlangıcı mutlu bir şekilde devam ediyor olacaktır. Şimdi 5 Kasım tarihine geldiğimizde ise Mars ile Pluto arasında Gergin bir açı var. Mars'ta, Plüto'da e, astroloji'de sert etkili açılar, sert etkili gezegenlerdir. Özür diliyorum. E, genellikle savaşı, e, dönüşümü, yıkımı e, ve yeniden başlamayı aynı zamanda keza temsil ederler. Mars terazi burcunda düşük bir konumda. Bu da demek oluyor ki Mars tam olarak aktivasyonunu gerçekleştiremiyor. Kendi misyonunu tam olarak yerine getiremiyor ve pasif bir şekilde öfkesini ortaya koyuyor. da zaten bir süredir oğlak burcunda biliyorsunuz. Oğlak ve terazi aksı zaten 2019 yılının başından itibaren sürekli olarak sınandığımız akslar aslında. Buna anşinayız bir bakıma. Ancak bu Mars Plüto karesi ile beraber özellikle 11. eviniz. Yani sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınızla alakalı ciddi dönüşümler evresine geçiş yapabilirsiniz. Bu süreçte özellikle arkadaşlarınızla tartışmalar açık olabilirsiniz. Girdiğiniz sosyal çevrelerde sivrilme ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Oralarda bir takım fikir çatışmaları yaşanabilir. Keza hayalleriniz, kariyer getirileriniz, büyük hayalleriniz uğruna yaptığınız şeylerin e, fayda etmemesi üzerine öfkeyle karşılık verebilirsiniz. Ve bu topluluk önünde özellikle sizi paylaşmak e, Agresif bir konuma sokabilir. Bu hususa dikkat etmekte fayda var. Tabi bunlar geçici etkiler. Birkaç gün boyunca etkili olacak ve daha sonra etkisini yumuşatacaktır. Ancak 5 Kasım civarında fazlasıyla gergin olabilirsiniz. Özellikle arkadaşlıklarla olan ilişkilerinize biraz daha dikkat edin. Eğer bir ilişkiyi koparacaksanız da bunu biraz daha sessiz ve sakin halletmeye gayret gösterin derim. Aksi halde büyük tartışmalar, büyük sorunlar beraberinde getirebilir bu açı şimdi 8 9 10 Kasım tarihleri oldukça şanslı ve bereketli tarihler bu süreçte özellikle şöyle söyleyebilirim parasal anlamda güneş ve satürn arasındaki etkileşim kaçırdığınız geçmişte kaçırdığınız fırsatlara yeniden bir ışık tutup kalıcı bir takım başlangıçlar yapmanızı tetikleyebilir. Yurt dışı bağlantılı işler de olabilir bunlar. Bunun yanı sıra güneşle Neptün arasında güzel bir etkileşim var. Bu da özellikle çocukluğunuzdan beri süre gelen ve içinizde bir türlü halledemediğiniz geçmiş e, temel değer yargılarınız. ...belki huzursuz ve güvensiz hissettiğiniz konuları tekrardan gündeme getirecek ve bunlara çözüm yolları arayışında e, olup bulacaksınız kendinizi. E, özellikle bir, çok ciddi bir bilinçaltı temizliği yapmak dediğim gibi kendinizi medet etmek, dinlenmek, böyle şapkanızı önünüze koyup düşünmek adına oldukça uygun süreçler içerisinde olacaksınız Kasım ayı boyunca ki bu tarihlerde de ciddi bir dinlenme ve arınma sürecinde olacağınızı da belirtmek isterim. Bu süreç 11 Kasım'a kadar devam edecek ve 12 Kasım tarihine geldiğimizde bir dolunay bizleri karşılayacak Boğa burcunda. Boğa burcunun 19 derecesinde meydana gelen bu dolunay sizin 6. evinizi etkiliyor. Dolayısıyla günlük rutinlerinizde bir karar evresine geldiğinizi söyleyebilirim. Belki çalışıyorsunuz ve işinize son vermek isteyeceksiniz. Bunun kararını vereceksiniz. Belki sağlığınızla alakalı yeni bir alışkanlık elde etmek için bir karar evresine gireceksiniz. Her ne olacaksa bu süreçte bir şeylerin sonlanması ve yeniden başlaması açısından Günlük rutinlerinizi etkileyecek ve günlük alışkanlıklarınızı mücadele ettiğiniz konuları birini veya bir kısmını sonlandıracak yeni bir karar evresini işaret etmekte bu Dolunay. Devam ettiğimiz tarihte 13-14 Kasım günleri oldukça şanslı. Yine kendi içinizde ailenizle yaralarınızı kapatacağınız, ebeveynlerinizle belki geçmişten getirdiğiniz sorunlara çözüm yolları bulacağınız. Kalıcı bir takım daha özgüveninizi yükseltecek, maddi durumunuzu da yüceltecek başlangıçlar yapabilme imkanı yakalayacağınız süreçler söz konusu olacak. Ancak yine 14 Kasım günü Venüs ve Neptün arasında sert bir açı var. Burcunuzda bulunan Venüs ve Balık Burcundaki Neptün özellikle bireysel menfaatleriniz ve ailevi, Menfaatler arasında bir takım hayal kırıklıkları oluşturabileceği gibi aynı zamanda belki bir ev alımı satımı bir gayrimenkul alımı satımı gibi gündeminiz vardır ve burada beklentileriniz tam olarak karşılanmayabilir ve böyle derin bir hayal kırıklığı yaşayıp böyle tam anlamıyla içinizde kapanma isteğinde bulunabilirsiniz ancak bunlar dediğim gibi birkaç günlük süreçler o gün depresyona girseniz o gün çok melankolik hissetseniz bile birkaç gün sonra durumu toparlayacağınızda Garanti edebilirim 19 Kasım günü Mars'ın savaş gezegeni Mars'ın akrep burcunda transistine başladığını görüyoruz Mars terazi burcunda dediğim gibi düşük konumdaydı akrep burcunda yönetici konumda dolayısıyla kendi faaliyetlerini daha yerinde gerçekleştirebilecek ancak şöyle bir sıkıntımız var akrep burcu sizin 12. evinizi temsil ediyor Şimdi Mars Akrep Burcu'nda güçlü ancak Mars Akrep'te ve 12. evinizde. Bu da e, biraz yıkıcı etkiler olsa da uykusuzluklar, geçmişte hesaplaşmalar, e, geçmişteki hataları sık sık e, düşünüp düşünüp bir çözüm yolu arayışı bulma gibi e, bir yüzleşme sürecinde olacağınız ancak buna da çözüm bulabilmek adına da cesaretinizin olacağını gösteriyor. Çünkü Mars Akrep'te ee, iyi bir konumda yani aktivasyonu tam olarak yerine getirebiliyor. Dolayısıyla her ne kadar yıkıcı içten içe kendinizi belki suçladığınız içten içe belki öfkelendiğiniz e, geçmişte hesaplaştığınız e, geçmişteki insanlara kızdığınız e, çok ciddi bir değerlendirme sürecinde olsanız da bunun içerisinden çıkacak sıyrılacak cesareti de içinizde bulacağı benziyorsunuz sevgili yaylar. 20 Kasım tarihine geldiğimizde Ekim ayının sonunda başlayan Merkür Retros'unun tamamlandığını ve Merkür'ün düz seyrine başladığını görüyoruz. Merkür yine Akrep Burcu'nda Akrep Burcu'nun 10 derecesinde düz seyrine başlayacak. Bu da artık içsel muhasebe zamanının sona erdiğini geçmişle olan hesabınızı ve defterlerinizin kapanması gerektiğinizi ve önünüze bakmanızı gerektiren bir durum olacağını gösteriyor. Çok kelimeleri yuttum. Özür diliyorum. Dolayısıyla artık Takım kararlar alabilirsiniz hayatınıza dair bu dinlenme ve bu arınma döneminden sonra daha güçlü ve e, daha ciddi bir şekilde ayağa kalkıp gerekeni yapmak adına gerekli motivasyonu ve enerjiyi kendinizde bulabileceğiniz ve yeni adımlar atmak, yeni kararlar almak, imzalar atmak, anlaşmalar yapmak anlamında da oldukça iyi bir sürece gireceğinizi gösteriyor. 22 Kasım tarihinde Güneş akrep burcu transitini tamamlıyor ve burcunuzda seyretmeye başlıyor. Dolayısıyla artık sizin zamanınız başlıyor sevgili yaylar. E, bu arada bütün yay burçlarının doğum gününü de kutluyorum. E, dolayısıyla artık biraz daha kendinizi dışarıya atacağınız bu uzun arınma ve dinlenme döneminden sonraki siz sevgili yaylar oldukça sosyal, oldukça girişken, ee, ve iyimser insanlarsınızdır. Ancak bu Kasım ayının başlangıcında yaşamış olduğunuz bu izolasyonu e, biraz daha artık e, üzerinizden atıp Merkür retrosunun bitmesi ve güneşin burcunuza gelmesiyle beraber Dış dünyaya açılacağınız, kendinizi ifade edeceğiniz, oldukça özgüvenli olacağınız bir süreç başlıyor olacak. Daha çok fiziksel görünümünüze de ehemmiyet ve önem verebilirsiniz. 24 Kasım tarihine geldiğimizde oldukça önemsediğim bir etkileşim meydana geliyor. Bu etkileşim Borcunuzun yönetici gezegeni Jüpiter ve Venüs'ün. Kavuşumu Ve burcunuzun 28 derecesine kavuşum. Dolayısıyla aslında her ne kadar e, Kasım ayının başlangıcı zorlayıcı geçmiş olsa da bugün mutlaka not alın 24 Kasım 2019 tarihinde yaşayacağınız olaylar gerçekten sizi son derece mutlu edebilir. Son derece sürprizli e, gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle yükseleniniz son derecelerde ise veya yay burcunun son günlerinde doğduysanız bu etki katmerleniyor. Ee, bilmiyorum. Hem burcunuzda bulunması. Hem burcunuzun yönetici gezegeni olması. Hem de diğer iyice gezegenle kavuşumu. E, her alanda şanslar getiriyor. Her alanda fırsatlar getiriyor. E, mutlaka eğer haritanızda destekliyorsa. Bugünü değerlendirin. Bugün mutlaka dışarıda olun. insanlarla tanışın. Şansınızı zorlayın. Yani e, Ben güzel bir şeyler olacağını. Umut ediyorum oldukça da iyice etkiler var her ne kadar aynı Gün içerisinde mars zorunlu arasında Bir sert açı Meydana geliyor olsa da biraz Günlük işleriniz ve iç dünyanız arasındaki dengesizlik sizi huzursuz etse de bu etkileşim onların hepsini alıp götürecek diye düşünüyorum. 26 Kasım tarihine geldiğimizde Venüs'ün burcunuzdan çıkıp Oğlak Burcu transitine başladığını ve daha çok parasal konularda şansınızın artacağını görüyoruz. Ve aynı gün içerisinde burcunuzda bir yeni ay var. Yani aslında 20 Kasım'dan sonra gündeminiz hareketleniyor sevgili yaylar anladığınız üzere. Biraz daha ön plandasınız, biraz daha gözdesiniz, biraz daha girişkensiniz. 20 kasım'dan itibaren çünkü iyi bir şekilde değerlendirdiğinizi umuyorum kasım ayının ilk yarısını. Burcunuzun 3 derecesine meydana gelecek bu yeni ay ve her alan yenilikler. Özellikle kendi karakteriniz, insanlara sergilediğiniz tutum, dış görünüşünüz, dış görünüşünüz Toplum önündeki statünüzden tutun. Her alanda yeni kararlar alacağınız ve hani bu yıl içerisinde miladınız olacak bir yeni ay diyebilirim. Bu süreçte yeni ve fresh enerjilerle beraber Kasım ayını yavaş yavaş sonlandırmaya başlayacaksınız. 27 Kasım tarihinde ise Neptün retrosu bitiyor. Dördüncü evinizde artık ailevi meseleler, ebeveynlerle ilgili sorunlar. Artık biraz daha e, kolaylıkla hallolacağı benziyor ve Kasım ayını bu güzel enerjilerle tamamlıyorsunuz sevgili yaylar. Oldukça güzel bir Kasım ayı özellikle ikinci yarısı. E, birinci yarısını nasıl değerlendirirseniz gerçi ikinci yarısı da o şekilde güzelliklerle geleceğe benziyor. Umarım güzel bir kasım ayı Kanalıma abone değilseniz abone olursanız, videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve zil tuşuna basarak bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim. Bu arada danışmanlık almak isteyenler Instagram'dan opikusastrology hesabıma DM yoluyla ulaşabilirler veya evrenselkadimbilgetci@gmail.com adresine e-posta ev gönderebilirler. Mutlu bir kasım diliyorum. Hoşça kalın.